Kamp kurmuş. Gerçekten böyle yatıyor yerde. Şurada da gözlük var kitabın üzerinde yanlış kitap. Ee, gerçekten kamp kurduğu yerde kitabı kurken ölmüş kafasına ağaç düşmüş. Yenilikler babalardan sonra. Daha bunu göstermek istedim. Sadece bu da böyle bir detaydı. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba dostlarım ben Serdar ve Fallout 4'te Osman'ın maceralarına Başlığa hoş geldiniz. Az sol yukarıda olan FPS ya neyse aslında FPS sıkıntı değil. Siz de takip edersiniz FPS'i. <gülüyor> e, geçen sefer bir maceraya çıkmaya çalışıp e, müthiş bir şekilde başarısız olmuştuk çünkü e, başka maceralar bizi bekliyordu. E, şimdi gerçekten maceramıza çıkacağız. Buradan e, Güneydoğu'ya doğru böyle gideceğiz. Hoş geldiniz. Bütün gün böyle diyeceğim. Bütün e, 40 dakika şeye geçecek. Evet hoş geldiniz dönemden geçecek. Oo, kötü şeyler olmuş burada. Ne olmuş acaba? Bombalar düşmeden önce Amerika aslında bayağı bir e, e, e, sivil e, e, huzursuzluk halindeydi. Yani insanlar e, baş kaldırıyordu, açlardı, susuzlardı, ekonomik sıkıntılar vardı. E, asker ve e, şey ise, e, abi top taşıyorsunuz ya? Sana bunu geçen bölümde söyledim. Askerler falan ve polisler ise e, şeyi sağlamaya çalışıyorlardı. İstikrarı sağlamaya çalışıyorlar yani orada ne var? E, doğuya gitmem gerekiyor. Önce kaleye gideceğiz. Kaleden şu taraflara gideceğiz. E, Plan maceranın sonunda baya aksiyon dolu şeyler olacak da uzun bir macera yaşayacakmışız gibi görünüyor. Sakin ol, sakin ol. He he he, sakin ol. Ee, sesi... Hey dostum. Ya tükürüyüm abicim, size şimdi saldırmayacağım ben ya. Canınıza asıyorsunuz, gelin öldürün diyorsunuz resmen ya. Sal, boş ver, gel gel. Nick gel, hiç uğraşmayalım onlarda. Aynen, Güney Boston askeri denetim noktası buraya baskın yapacağız şimdi. Çünkü i̇çeride büyük ihtimalle düşmanlar var. Yes. daha fazla düşman olduğunu biliyorum. Kim var ki başka? Al oh, dışarıda birisi var. Emir aldığın insanı öldürdüm ben seni. Oo silahlar ve mermiler, balistik silahlar fazladan %5 hasar verir. Evet bu yanlış bu vardı. Yanlış söylüyordu. Balistik silahlarla vurduğumuz kritik vuruş ekstra %5 hasar veriyor. Ama fark etmez çünkü e, ne yapıyoruz? Şey yapıyoruz. Wow, wow, wow, wow. Evet. tarus tüfeği kullanmamız gerekecek çünkü onları daha önce e, söyledik. Keşke poster toplayabildiğimiz bu oru oh, var mafya. Ooo ooo ooo ooo ooo ooo patlayacak bu. Nick ben o oh, oh, senin yerinde olsam orada durmazdım Nick. Nick senin yerinde olsam orada durmazdım. Kim vurdu oğlum burayı? E, girelim abi, girelim. Ne olacak? O aut tüfeği, aut tüfeğini kullanırız. Ama keşke şeyle bir şey çıksaydı. Keşke biraz... Ee, Legend... Ooooooo! Rüzgar geçirmez gözlüğü alırız. Zaten şeye gidiyoruz. Kaleye gidiyoruz. Kalede birilerine giydireceğiz bunları. Böyle söyleyince sanki insanlar kötü kötü şeyler yapacakmış mı gidiyordu? Hah. fare zehri ve kahve kupası wow burada birisine fare zehri içirmişler yani bu, burası sorgu odası aslında burası sorgu odası ve gerçekten fare zehri içirmişler birisine ha okey tanıştığımıza sevindim hocam ne yapıyorsun sen e <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öyle mi enteresan fikirmiş? söyle bakalım bana <gülüyor> You give me 110 caps right now and I give you this charge card. Oh yeah any store in the Commonwealth, up to 100 caps. The 10 extra caps is my service fee. So what do you say? Want one? İsterim lan, hadi bakalım. <gülüyor> Kazıklarıyorum şu an, güzel bir kazık bu. Uygarlık, uygarlıkla birlikte gelen kazıklar bunlar. Girecek onları mı, Masumcuğum? Şerefsiz, çok okeydim ha, çok okeydim. Aa ne kadar medeni bir donduruculuk, uygarlık falan diye böyle düşmüştüm. Böyle yolda bırakacağım lan yoldan geçen şeyler yesin, köpekler böcekler kim varsa artık yesin. Hayır abi adam orada duruyor. Okey hallettik. Burada save, save alıyorum. Ben buraya şey yapıyorum ve yolumuza devam ediyoruz. Çünkü buraya gelmeyecektik. Uuu alırım. Ben koşa koşa gidiyorum abi. Hiç gerek yok bence bunları çekmeye, etmeye. Ya işte bunu, şu olayı seviyorum. Şu herifler dolanıyor dolanıyor. Saldırıyor. Ona buna saldırıyor. Yani gerçekten Çelik kardeşliği geliyor ve bu çorak toprakları temizliyorlar. İş yapıyorlar. Bizim gibi. İş yapan birileri çıkıyor ortaya. Ne güzel bir şey bu. Oo, i̇şte geçen suzonun başında ortaya çıkan hava gemisi de orada. Havaalanının üzerinde asıl duruyor. Evet sanırım siz kalenin yeni halini görmemiştiniz hiç. Buyurun efendim hoş geldiniz. Yine kalemize hoş geldiniz. Sen çalışıyorsun. Burası evet fedailerin kalesine hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi binbir türlü savunmamız var. Yolumuzu ağaçlarla donattık. Güzel bir girişimiz var. Ee, her şey güzel. Şurada ölmüş olan... Ee, Fedayelerimizin ısına bir anıtımız var. Şu anıt şey değil yani insan değil kendisi. Ee, her zamanki gibi radyo istasyonumuz e, burada hazır duruyor. Tepede öyle duruyor. İnsanlar burada. Sizler sanırım şey değilsiniz. İşiniz yok sizin sanırım. Evet. Havalar çok güzel o zaman. her şey güzel. Hah tamam da burası güzel bir yer. Silah istasyonu. Buraya ışık lazım sanki böyle bir tık daha çok ışık lazım ama. Çünkü burası kararmış biraz şomuş. Koy koyalım. Koyarız. Boyut çok büyük ama yani çok fazla şey koydum. Böyle olunca ha ha şöyle parlasın ya herler. Saat kaç saat sanırım şey olduğu için bizimkiler şeyde değil. Aynen 8:25 olmuş yavaş yavaş gece oluyor. Hocam selam. Hoş sen iyi giyindin ama seni daha da iyi gi giydiririz sanki. He. Şöyle de bir şeyimiz var. Ha güzel bir. E, mekanımız da var. Televizyon izleyecekler. Saati takip edecekler. Oturacaklar. Vakit geçirecekler. Hoş bir mekan. Şöyle şeyler de astık. Güzel oluyorsunuz gerçekten. İnanamıyorum ya. Ben uyuyacağım burada. Bir uyuyalım. Bir, uyu bir göstereyim. Bir kalenin gece halini göstereyim. Şöyle son kez nereden çıkıyorduk. Ha. Şurası tarlamız gördüğünüz gibi. Şuralar hep şeyler. Şurası çıkış. Geçerken radyasyonumuzu alıyor. Şurada daha fazla korumamız var. Kapattık şuradaki yedikleri falan hepsini kapattık. Yukarıda bir şeylerimiz var. Bakın dört bir yanda top var. Dört bir yanda top var. Şöyle ışıklar koyduk sağa sola. Dört bir yanda top var. Bir, iki, üç, dört, beş tane topumuz var sanırım. Yok altı tane topumuz var? Allah Allah. Dur, dur bakalım. Burası beşgen genç şeklinde mi altı genç şeklinde mi ya? Yo, sanırım alttan tane topumuz var. Neyse. Bunları hallederiz. Bir uyuyalım önce. Bir kendimize gelelim. ha. Hah, ee, şimdi, ha siz, e, sen neysin? General Trader, gel bakayım. Aynen öyle, hadi bakalım hocam. ha işte böyle bizim eğer marketimiz olacaksa şey olacak. Ee, şimdi, bizim etrafta havalı e, giyinen bir e, dostumuz vardı, nerede o? Sen çiftçisin zaten, çiftçiliğini yapabilirsin. Dur bir dakika. Senin burada ne işin var lan? Hah Angus yala. Seni ne yapalım? Sen de şöyle dur bence aynen. Oo, burada birisi var. Güzel güzel güzel güzel. güzel. Sen bek... Buradaki bekçi kulübesi. Neyse görevlendirildi burası. Oraya çok takılmıyorum. Ya şey aslında tam bizim giydirdiğimiz birisi vardı. Nerede, nerede o ya? Güzelce de giydirmiştik. Acaba markete bir yere falan mı bakıyor? o sen silah satıyorsun. Sen iyisin şu an değil mi? Evet. Sen General Traders'ın. Sen de okeysin. Doktorumuz da doktor. E, boş kişi nerede? Bir, boş birisi vardı buralarda. Hiçbir iş yapmayan. Aynaya bak Serdar falan. <gülüyor> e, şey vardı ya. Şöyle bir şapka falan giydirdik. Gözlük giydirdim. Wow, evet böyle görünmesi lazım. Bu kişi falan dedim. Güzel. Yine ilginçleşecek buranın havası şeyi. Ee, biz böyle gideceğiz. Evet, on radyasyonla koşa koşa oraya doğru gideceğiz. Umarım da oraya doğru yere doğru gidiyoruz. Uf, oğlum çok iyi lan. Çok güzel baba oldu. Tam da böyle bölümün peak anına doğru gelirken ya abi post apokalipsi çok iyi yapmışlar ya. Bu radyasyon fırtınasını falan da getirmişler. Gerçekten çok yerinde olmuş her şey. Warwick çiftliği mi? nereye geldim lan ama? Lan yanlış yere geldik be. Ne yazıyor orada? Bye yazıyor. Görüşürüz. Aa! <gülüyor> oyuncak rokete bağlı Oyuncak uzaylı koymuşlar Bağ yazmışlar Uzaya yolluyorlar Warwick çiftliğini peşfetmiş olduk Oraya da gelmemiz gerekiyordu zaten ama Hah, Şu bir gemi mi? Ben mi yanlış görüyorum? Yok şu bir gemi Şu gemiye doğru ilerlememiz gerekiyor Yoksa kötü kötü şeyler yaşayacağız Sanırım çok yanlış yerden yaklaştık Ve kötü kötü şeyler her türlü yaşayacağız Emin değilim o konuda İnşallah yapacağız Bence yaparız ya Burada ne olacak? Ee, şöyle göstereceğim ne olacağınıza. Yanlışıyorum bakıyorum? Ha yok. Heh, burada. Şans figürü. %110 ihtimal için sadece tek yol var deyip bize gerçekten bunu veriyorlar. Uu, kırmızı giysi de var. Güzel. <gülüyor> Boşuna buraya gelmedik. Boşuna bu kadar ağırlığı yanımıza taşımadık. Haydi bakalım. Nereden çıktı? Nereden çıktı? Nereden çıktı? Nereden çıktı? Of. Gel. Oh baby, oh yeah. Gel Lan gel. Oh, oh, avcısın ha? Şerefsizsin. Tükür mü olan, Ayıp bulan, ayıp. İşte boş boşuna uygarla getireceğiz demiyoruz. Ayıp yani. Yumuşak kabuklu malört nerede? Dibinizin önünde. Gel bakayım. Ah. Ah. Ah. Bitti. Yaptık. Ben gel izinizler şuradan da bir yiyeceğim. Bir kraliçe malört. Oh. Ben ne yaptım ya? Yanlış. Aa şey yemedim. Ee, Bifte yiyecektim ha yanlış oldum. <gülüyor> Okey yanlış yaptık. Alırız burayı da önce şunu bir hallederim. Burası kocaman adammış ha. Burası yerleşim olacak. Ha, yani. Nesin sen? sensin oh, ha? Oh, whoa oh, oh, whoa oh. oh, whoa oh, oh, whoa whoa whoa whoa whoa whoa whoa whoa Dostum, dostum. dostum, dostum. dostum, dostum. öl bakayım sen bir. Tabii ki telnet mi Biftekten de bir tane alırım. Oh mis gibi. Mağlup ettiğimde alalım. Anlaşıldı, anlaşıldı, anlaşıldı, anlaşıldı. Oooh ooooh ooooh ooooh ooooh ooooh ooooh ooooh ooooh dur. dur, dur, dur, dur. Yaklaşmayın lan. Yaklaşma oğlum. Okay. Wo oh, oh, öleceğim öleceğim öleceğim. Buraya gelemezsin sen. şuraf sizler sizi ha ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu evet zor burası bir de biz bunların üzerine kraliçe ile de uğraşacaktık düşünün artık öldün sen sen fena öldün çünkü verdiğim her bir Oo. oha Sen ilk önce bir Buraya gelemiyorsunuz oğlum. Senin kanın Oo oo oo Senin kanın akıyorsa kusura bakma yapacak hiçbir şey yok. Öleceksin. Aynen. Hadi bakalım. Hadi güzel bir silah. Hadi şöyle güzel bir tüfek. Radyasyona çalışan piyade zırhı sağ bacak. Öf. Neyse. Başka şeyler yaparız artık. Temizleriz ya. Bossları falan hallettik her şey. Oh! Wow. Abicim! Tam şu... Ölüyorsun işte ya. Öleceksiniz işte. Ne uğraştırıyorsun? Öleceksiniz. Öldürüyorum. Ne, çok net değil mi öldürdüm? Bu silah çok iyi ya. Abi kanama hasarı inanılmaz veriyor. Çok güzel bir şey. Ha. Ha. Wow, hayır bunu yapmayacaklar, Aho, oho, oho bunu yapmayacaklar, Çok yanlış oldu. Çok yanlış oldu. Çok yanlış oldu. Özür dilerim. Oo! Oo, okay. Ha. Bir dakika ne? uzaklaştırdım sen öldün mü? Avcı Miner'lık. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır hayır kaçmıyorsunuz. Bir yerde bir avcı vardı. Hayır hayır hayır hayır hayır. Bir yerde efsanevi bir Miner'lık vardı. Efsanevi sen öldün mü? Efsan, sen Aa, sen acaba efsaneviydin. Ha, yok sen şeymişsin. O sen de güzel bir şeymişsin aslında. Kesme tahtası. Ne yapıyormusun? Abi ne yapıyorsunuz siz burada? <gülüyor> evet. E, değerli hafabalarım bu bölümünde e, böylece sonuna geldik. E, bu adayı e, olduğu gibi fethetmiş olduk. Şu arkamda duran e, adayı olduğu gibi fethetmiş olduk. Çok teşekkürler geldiniz için. E, sonraki defaya görüşmek üzere. E, aşağıdaki linklere bakmayı unutmazsınız. Onları bir göz atabilirsiniz. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bay e, bay. Hayır buldum. Şunu buldum. O şerefsizi buldum. Videoyu bitirdim ve o şerefsizi buldum. Gel gel gel gel gel gel. Gel gel gel kaçamazsın. Ben seni nasıl kaçamayacağını iyi biliyorum. Ha? Ya öyle seke seke gidersin. Hadi bir tüfek. Hadi bir tüfek. Hadi bir tüfek. Metal göster. Neyse arkadaşlar hadi güzel <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Baba kendinize iyi bakın.